Merhaba arkadaşlar, bugün yazlık montlara bakacağız. Olgun yazlık mont fiyatlarına bakacağız. Neler var? Hamit Bey bize yardımcı olacak. Bakalım. Yazlık mont olarak size sunabileceğim en iyi seçeneklerden bir tanesi Elabiten GTR ve 7ye geçen modelleri. Farklı renk seçenekleri var. Dış yapısı olduğu gibi gördüğünüz gibi pilet. Şuradaki siyah detayları görebilirsiniz. Pili olduğu için e, yazın sıcak havada rüzgarı direkt içeri alarak serinletecektir sizi. Onun dışındaki seçeneklerden e, yine LS2'nin daha uygun fiyatlı yazlık montlarını önerebiliriz. Yine ön tarafının pil olduğunu görüyorsunuz. E, uygun fiyatlı olarak bunları da önerebilirim. Onun dışındaki seçeneklere bakalım... Yine Venom'un şöyle e, dışında sentetik deri detayların kullanıldığı ön tarafının filo olduğu modeller var. E, kompas modeli yine 400 lira civarlarında uygun fiyatlı. E, bu deri Venom detaylar, kompas. evet deri detaylar e, asfaltta sürtünmeye en mukavemetli malzemelerden bir tanesi olduğu için <gülüyor> ekstra bir koruma sağlar. Montu Onun dışında e, yine şöyle Alpinestars'ın modeller var. Yine dış yapısı e, file, beyaz kısımları görüyorsunuzdur. Fiyat olarak Revit e, ile birbirlerine yapımlar. E, Birbirlerinin muadil diyebilir. Farklı renk seçenekleri de internet sitemizde mevcut. Bayan modellere bakarsak, bayanlarda da Revit'in Airwave diye geçen modelleri var. Hı hı. E, fiyat olarak GTR'daki gibi aynen e, 180-200 Euro civarlarında. E, yine file yapısı sayesinde. Yazın e, rahatça kullanılabilir. Dynas modellerine bakalım isterseniz. Bakalım. Ee, Dynas'te çok farklı modeller var. Gördüğünüz gibi çok farklı renk seçeneği, farklı özelliklerde yazık modlar var. Hepsinin dış detayında bile e, yapısını görüyorsunuz zaten. Daha net Evet. Hı -hı. Şöyle ekstra e, titanyum korumalı modelleri de var ekstra koruma için önerilebilir. Fiyatları genelde 200-250 euro civarında. E, hepsine de eee hepsine de öneceğiz. Tamam. Daha fazlası için 37 girebilirsiniz arkadaşlar. Oradan inceleyebilirsiniz hepsi fiyatlarıyla. Biz linkleriyle vereceğiz. İyi günler, iyi sürüşler.